Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet bugün AKPSS sınavı ile ilgili Danıştay çok önemli bir e, karar verdi. E, yani bugün memurlar.net'te de e, bu yayınlandı ve e, bu kararı e, engelli hakları savunucusu Çetin Sarıgül hocam ile de e, değerlendireceğiz. 2020, 2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli bir e, karardı bu. Yani 2020 EKPSS'nin zihinsel engelliler kısmına iptal karar verdi. Yani bu ne anlama geliyor? Yani bunu daha basit bir şekilde nasıl anlayabiliriz? Çetin Hocam. Hocam güzel ve keyifli bir yayın indiriyorum herkese. Sevgiler saygılar. Evet Çetin Hocam bu e, yani Danıştay'ın e, bugünkü EKPSS ile ilgili e, bu kararını nasıl anlamalıyız? Yani en basit şekilde bize anlatır mısın? Tabii ki hocam. Şimdi arkadaşlar e, haber metni e, kanalımızın linkinde var zaten. Ben şimdi özetleyeceğim bu konuyu inşallah. Bu karar şöyle diyor arkadaşlar özetle zihinsel engelli bireylerin girdiği sınavda yani soruların kolaylığına istinaden bazı engel gruplarında mesela rapor oranı düşük olup da ÖSYM tarafından memurların zihinsel engelli branşında yazılan ama rapor oranın düşük olduğu halde kolay bir şekilde sorulara ulaşıp bu sorulara cevaplayan ve yüksek puan alan kişilerin bu sınavda e, diğer kişilere oranla hak e, mahrumiyeti yaşadığına, yani zihinsel engelli bireylerin girdiği bu sınavın e, zihinsel engelli bireylerin yüksek raporu oran kişilere özel olduğunu ama bazı hastalıklarında bunun içine katılarak diğer genel engel gruplarının haksızlık yapıldığına hükmetti Danıştay. Ve bu sınavın bu şekilde olmayacağını, bunun da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na dayandırılarak, yani personelin çalışacağı şekilde dayandırılarak, böyle bir hak mağrumiyetinin yaşanmaması için bir emsal karara hükmetti. Yani bu sınavın ya bu kısmı iptal edilecek arkadaşlar ya da genelinin iptal edilme durumu da söz konusu. Zaten bu haber metninde var, bunu okuyabilirsiniz. Özellikle Danıştay'ın aldığı karar açıkça orada var. Yani tekrar edecek olursam, bazı zihinsel engelli branşında olmayıp da ruhsal hastalığı olan bireylerin de bu branşta sınava girdiği ve yüksek puanlar aldığından dolayı diğer engel gruplarına haksızlık yapılma ihtimali göz önünde bulundurularak bu sınavın yani zihinsel engelli branştaki sınavın iptaline hükmetti. Aslında bunun öncesi de var. Bunun öncesinde açılan bir dava Ankara'da açılmış idi arkadaşlar. Orada mahkeme bu iptal kararını vermemişti. Danıştay bu kararı bozarak e, hak mahrumiyetinin ortadan kaldırılmasını istedi. Çok güzel bir uygulama aslında. Ve hocam, e, bu uygulamanın da inşallah buyuracağım. Yani şimdi e, bak ben sana şöyle bir şey sorayım. Yani direkt e, olarak anladığımı sorayım. 2022 EKPSS'ye zihinselden e, giren e, engellilerimizin yani bir nevi e, sınavları sınav puanları iptal mi olacak şimdi sınav puanları iptal değil hocam şöyle eğer e, bu mahkeme kararına göre ÖSYM karar alacak şimdi ÖSYM der ki bu branşta sınava girenlerin sınavı iptal dediği zaman o zaman puanlar iptal olacak ama şimdi burada mahkeme şunu da veriyor e, rapor oranı düşünüp olup da ruhsal rahatsızlığı olan bireylerin girmemesi yönünde bir uyarı yapılıyor. Bunu ayırın derse bu ileriye dönük bir karar olmuş olacak. Yani burada ÖSYM'nin şuan... ÖSYM'nin vereceği bir karar var yani. Tabii tabii şimdi onu istiyor. Peki, Zaten orada ÖSYM var. ÖSYM'nin vereceği bu karar mesela 2020 EKPSS'de de mesela zihinselden atananlar da oldu. Onlar da etkiler mi yani bunu? Yok, yok hocam. Atananları etkilemez. Şimdi şöyle, e, atanların atananları niye etkilemez? E, verilmiş bir hak geri alınmaz. Tamam. Ama sadece bu açılan yani bir davanın zaman, e, yürütmesi e, durduruldu. Ha, 2020 EKPSS'den puan alanların da puanları e, etkilenmez. Yani, e, öyle. yani etkilenmez. Sınav iktidarı gerçekleşecek orada. E, şöyle hani bu mahkemenin aldığı karar şunu istiyor. Bu sınavla alakalı diyor, uygulama yanlış, bunu düzelteceksiniz diyor. Yani mahkemenin aldığı karar bu. Yani bunu Bozulma, e, Danıştay e, ÖSYM'ye mi söylüyor? Yani böyle mi anlamalı? Tabii mı? tabii. Şimdi hocam Danıştay, Ankara'da açılan bir davanın temiz mahkemesi. Orada e peki, mahkeme... Mesela, Çetin hocam, bak izleyiciler diyorlar ki, 2022 içinde geçerli mi bu karar diyorlar. Hayır hayır hayır şimdi böyle bunu şöyle algılanmasına bu dava 2020 EKPSS için açılmış bir dava. Hmm. 2022 ile alakası yok. Şimdi orada ne diyor? Neden 2020 yani, yılından neden yok? 2020'deki e, aynı olay 2022'de de yaşanmadı mı yani? Onu anlatacağım şimdi. Eğer 2020'deki EKPSS sınavının zihinsel engelli bölümü iptal kararı onanırsa yani Onanırsa derken ÖSYM bunu uygularsa zaten şu anda puanlar açıklanmadı daha henüz hocam bekliyoruz bak süreç var şu anda bu karar bu süreci etkileyebilir. Hı hı. Hı hı. Ama ama diyorum bu kararın e, muhatabı şu anda ÖSYM. Hani mahkeme orada belirtmiş zaten e, gerekçeli kararda sınavın komple iptali veyahut zihinsel engelli bireyimdeki yani bireylerin girdiği sınavın iptali diyor. Hani orada şunu demiyor. Bu sınavdan alınan puanlarla giren kişilerin memurluğu iddialı olacak demiyor. Öyle bir şey yok. O zaman... Yani karar yokken yani, öyle bir şey yok. Şimdi Çetin Hocam, Danıştay'ın bu kararına göre ÖSYM e karar alırsa 2024'teki yeni yapılacak sınavda bu bir nevi uygulamaya girecek yani anladığımıza göre. Evet orada bu... bu evet, aynen uyarı var çünkü memurların mesela orada dikkat etmesini istiyor mahkeme kararında. Hmm. Yani diyor hafif ruhsal düzeyde olan engelli bireyler diyor hocam normal zihinsel engelli bireylerle aynı sınava giremez diyor peki bu davayı açan kişi yani bu davadan kazanımı ne, ne oldu yani şimdi hocam kazanımı derken şöyle bunun yerel mahkemede bir dava açılmış bu konuyla alakalı yerel mahkeme bunun tersi bir karar almış Kişit büyük ihtimal mahr e, hak mahrumiyeti yaşadı. Yani böyle bir durumda e, sıkıntı oldu ki e, bu karar temize gitmiş tekrar Danıştay'a. Danıştay yerel mahkemenin aldığı kararı iptal ediyor. Bu diyor çalışma kanununa aykırı siz bir sınava alıyorsanız diyor ilk önce hatta Ali Rıza hocam şöyle bir şey var. Hatırlarsanız biz EKPSS başvurularında hani ön e, kabul metni demiştik ya hatırlıyorsunuz o niye zorunu diye. İşte o ön kabul metninde kişinin engel durumu raporla sabitli engel durumu yazılırken Bu sınava girecek olan kişilerin ayrı ayrı işlenmesini istiyor mahkeme Ön kabul metni burada önemli çıkıyor Önemi burada evet. işte şimdi, Bak, şimdi hafif ruhsal bozukluğu olan kişi diyor hı hı. Normal zihinsel engelli bireylerin girdiği sınava giremez diyor evet. Girdiği zaman diyor yüksek puan alır bu sefer de genel engel grubundan giren kişilerin hakkı yenmiş olur diyor. Mahkeme bunu istemiyor. Hı -hı. Bu kişiler diyor normal engelli gruplarından girecek diyor. Zihinsel engellilerin girdiği kolay hani soruların sorulduğu kitapçıklara erişmesi izin verilmemesi gerekiyor diyor. Aslında mahkeme çok güzel bir karar almış. Yani bu ileri dönük çok güzel bir uygulama olacak. İnşallah 2024'te göreceğiz bunu. Yani ömrümüz olursa. Ee, artık şu sorularla muhatap olmayacağız hocam. Açık söyleyeyim. İşte e, %40 zihinsel engelli rapor olup da kolay sınava girmiş, yüksek puan almış artık böyle bir Ama sorulara muhatap olmayacağız aslında. Mesela söylüyor. Zihinsel engelli biriyle normalden giren birinin ataması aynı kategoriden tercih veriyor. Bu çok büyük bir haksızlık demiş mesela. <Gülüyor> Çetin hocam Evet, işte onun önüne geçmeye çalışıyor hocam aslında burada. Hı hı. Onun önüne geçmeye çalışıyor mahkeme, yani güzel bir karar. 2022 yani gerçekten güzel bir karar, beklediğimiz bir karar. Mi? Aslında hak, e, mahrumiyetinin önüne geçen bir karar almış Tanıştay. Evet. Efendim hocam anlamadım. 2022 engelli sınavı iptal mi demiş Yasin Onay? Yok yok arkadaşlar, sınavı iptal Değil diye bir şey yok mu? Bu e, maddelerde... Bakın, yani bu videoyu başından sonuna doğru iyi izleyin, akabinde. Bir de videonun açıklama kısmında da videonun haberi var. Orayı iyi okuyun. Ama en basit şekilde biz bu haberi size anlatmaya çalıştık. Yani bu videoyu başından sonuna doğru izleyin. Yani sonundan anlamayın. Yani haber Evet. Haberi. Yani evet. çünkü başıyla sonu birbirine bağlantılı arkadaşlar. Evet. Evet Çetin hocam Çok teşekkür ediyorum değerli yorumun için. Arkadaşlar ben teşekkür ederim. Haberin takipçisi olacağız Allah'ın izniyle. Yani bu. Önemli bir e, haber e, gerçekten yani e, EKPS'li sınavının e, daha güzel daha kaliteli yapılması için e, yani önemli e, gelişmeler e, oluyor. Evet yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.